Mucizelere inanır mısınız? Türkiye'nin her bölgesine dünya standartlarında sağlık hizmeti sunabilmek için yola çıktık. Tam 17 ayda Van, Batman, Elazığ, Tokat, Gaziantep, Bursa, Samsun, Ordu, Antalya, İzmir ve İstanbul'da 14 modern hastaneyi ülkemize kazandırdık. Yüzünüzdeki bir anlık gülümseme döktüğümüz her alın terine değdi. Ve şimdi Göztepe'de Genel Hastane, Kanser Hastanesi ve Diş Hastanesi'nden oluşan Türkiye'nin ilk özel hastane kompleksini hizmetinize sunuyoruz. Biliyoruz, sağlık ciddi bir iştir. Ama tedavi gülümsemeyle başlar. Medical Park, herkes için sağlık. Göztepe'de